Sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar. Geldik integraldeki 9. dersimize. Integralde alanı öğreneceğiz arkadaşlarım. 3 parçada anlatacağım ben size integralde alanı. Bunlardan birincisi eğri ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanıymış dostlarım. Yani bizim elimizde bir eğri olacak. Bu eğri ile x ekseninin arasında kalmış bir bölgenin alanı sorulursa Nasıl bir işlem yapacağız? Bunu öğreneceğiz. İkinci de y ile arasında kalan bölgenin alanını bulacağız. Üç numarada da dostlarım iki tane eğri arasında kalan bölgenin alanı nasıl hesaplanır? Bunu öğreneceğiz. Şimdi gelelim şu çok basit olan eğri ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanını bir aradan çıkartalım. Gayet basittir dostlarım. Hepsi birbirinden basit. Hiç korkmayın. Burayı öğrendiğiniz zaman diğer ikisi zaten bunun neredeyse aynısı olacak. Merak etmeyin. Şimdi kardeşlerim, amca bize diyor ki kardeş diyor ben sana bir fx fonksiyonu verdim. Bu fonksiyonla x ekseni arasında kalan bölgenin alanını istiyorum ama öyle tamamını falan değil. Zaten tamamını bulamam da. Belli bir sınırları olan işte A ile B arasında kalan şu bölgenin alanını istiyorum diyor. A bölgesinin alanını nasıl bulurum diye bir soru soruyor bana amca. Dostlar eğri altında kalan alanı bulmanın yolu integralden geçiyor. Belirli integralden geçiyor. Senin bu x ekseni üstünde sınırladığın bölgeler aslında belirli integralinin sınırları. Küçük olanı aşağıya büyük olanı da üste yazdım. Sınırlarım A'dan B'ye geldi. Ve getirip de bu fonksiyonu da burada integralin içine yazdığında işte burada bulduğun değer sayısal bir sonuç çıkıyor demiştik. Belirli integralin sonucu senin buradaki alanına karşılık geliyor dostum. Bu integralin değeri senin A alanınmış. Olay basit. Peki hocam ikinci şekilde neyi anlatmaya çalıştın? Dostum burada da şunu anlattım. Yine bakın bir eğri var yine x ekseni var yine arasında kalan bölge fakat bu seferki olay şu x'in altında kalmış benim alanım x ekseninin altında. Sen şimdi burada şu integralin sonucunu bulduğunda bu integralin sonucu negatif bir sayı çıkacak dostum. Burası kesin negatif çıkar. Çünkü kardeşim eğri x ekseninin altında kalmış. Yani değerleri y dediğimiz değerleri hep negatif sayılara karşılık geliyormuş. Demek ki buradaki sonucum kesinlikle negatif bir sayı çıkıyor. E alan negatif olur mu? Kesinlikle olmaz. İşte sen bu çıkan negatif sayıyı bir de tutup eksiyle çarptığında diyor ki amca alanın karşılığını bulursun. Yani buradaki integral değerim negatif sayı çıkıyor. Eğer ki alanı soruyorsa bana ben bir de eksiyle çarpıyorum kardeşim bunu ki pozitif bir değer alsın diye. Evet bu iki şekilde anlatılmak istenenleri inşallah öğrendiniz dostlarım. Geçtik bir sonraki şeklimize bakalım şimdi. Bakın burada da dostlarım hiç korkulacak bir şey yok. Sanki az önceki iki alanı biri x'in altında biri x'in üstündeydi ya az önceki alanlar. Onların ikisini tek bir şekilde gösterdik gibi düşünün dostlarım. Bakın burada yine bir fx eğrisi verilmiş bize. Bu x fx eğrisinin bir kısmı x ekseninin altında bir kısmı x ekseninin üstünde kalmış. Buna göre de diyor ki şu yandaki integralleri bir inceleyiniz diyor dostlarım. Şimdi bakınız bize derse ki. Sınırlar a'dan b'ye fx işte a'dan b'ye şu a alanından bahsediyor bana galiba a ile b arasındaki sınırlarım ve fx eğrim zaten burada bu integralin sonucu ne oluyordu şuradaki alanı veriyor bana a alanını veriyordu. Ama A'nın negatif değerini veriyordu değil mi? Çünkü neden? X'in altında kaldığı için negatif bir sonuç çıkıyordu. Ve eğer ki ben bu integrali bir de tutup eksiyle çarparsam işte A'nın tam değerini bulurum. Yani pozitif karşılığını bulmuş olurum. A alanını bulmuş olurum. Alanda negatif çıkmayacağı için eksi işaretiyle de çarpmış bunu kardeşim. Burada da diyor ki. B'den C'ye fx'in integrali neyi verir bana? Bakın B burada, C burada. Demek ki şu B ile C arasında fx'in sınırladığı bölgenin alanını veriyor dostlarım. B alanına sahip. Hocam bunun önünde niye eksi yok? Burada niye eksi yok? Çünkü zaten burada bulacağın integralin sonucu şu sonuç zaten pozitif bir sayıdır kardeşim. Senin bir daha bunu tutup eksi ile çarpma... Yapmana gerek yok. Sonuçta burası x'in üstünde kaldığı için pozitif bir sonuç çıkacak. Direkt sana b'nin alanını verecek. Geldik şuna. Peki bize derse ki a'dan c'ye kadar olan bütün fx'in integralini alsak biz. Bu da neye karşılık geliyor dostum? Zaten şunu biliyorsun. b'den c'ye kadar olan kısım b ve hatta artı b. a'dan b'ye kadar olan kısım ise a'ydı ama... Negatif bir sayı olduğu için eksi a'dır. İşte o zaman diyeceksin ki b zaten pozitif a da negatif bir sayıydı. Eksi a geldi diyeceğiz a'dan c'ye kadar sorarsa. E ola ki f değil de f x'in mutlak değeri derse integralin içerisinde. O zaman bunların ikisi de pozitif değerler alacağı için sonuçta mutlak değer ikisi de artı oluyor dostlarım a artı b kıvamında yazılıyormuş. Şimdi tabii ki şu anda kafanızda böyle biraz az bir şey aklınızda bir şeyler kalsa yeter bana. Sorularla çok daha net öğreneceğiz arkadaşlarım biz bu işi. O yüzden birazdan soru çözmeye başladığımda çok daha iyi öğreneceksiniz bu mevzuları. Şimdi burada bir de pratik kuralımız var dostlarım. Çok kullanacağız mı? İstersek kullanırız ama bilsek de olur bilmesek de olur. Bilirsek işimiz biraz daha kolay oluyor kardeşim. Şöyle diyor pratik kural. Şimdi eğer ki diyor soruda bir y eşittir x üzeri n eğrisi verilmişse diyor ki bak bunun altında kalan alan kaç ise şuradaki alan ne çıktıysa bunun üstünde kalan şu dikdörtgenin içerisinde olup da bu eğrinin üstünde kalan alan şuradaki kuvvetin katı kadar a'ya eşittir diyor dostlarım. Yani örnek verecek olursak bakın y eşittir x karenin grafiğini çizmişiz. Bunun x 80 ile arasında kalan alan a ise kuvvetim 2 olduğu için üstünde kalan alan 2 katı olacak 2a. Eğer ki bu x küpün x küp olsaydı burası 3a olacaktı. x üzeri 4 olsaydı burası 4a olacaktı diyecektik dostlar. Evet bir de böyle bir pratik kuralımız varmış. Geldik şimdi sorularla öğrenme kısmına kardeşlerim. Bakalım ne diyor bize. Şimdi bir eğri var diyor ki. Ee, y eşittir x artı 2 doğrusu. Bakın eğriyi bize, eğri dediğimiz şeyi doğru olarak vermiş. Hiç fark etmez. Doğru da olur, eğri de olur. Sonra x eşittir 3 doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Kardeşlerim şekil çizmek her zaman işinizi kolaylaştıracaktır. Gelin biz önce bir şekil çizmeye çalışalım. Şuradan kalemimin rengini bir mavi yapayım arkadaşlarım. Şimdi ilk önce... Şu doğrunun grafiğini çizeceğiz. Doğru grafiği çizmeyi hepimiz biliyoruz. X'e sıfır veriyoruz. Y'yi 2'de kesiyormuş. Sonra Y'ye sıfır veriyorum. X'i eksi 2'de kesiyormuş dostlarım. Hemen şeklini çizmeye başladım bile. Şuradan koordinat düzlemlerimi çizeyim. Şimdi hemen. Kalemimin rengini bir de kırmızıya çevirip doğrumun grafiğini çiziyorum. X'i eksi 2'de kesecek. Burası eksi 2 olsun. Y'yi de 2'de kesecekmiş kardeşim. İşte benim doğrum şöyle bir şey olacak. Şöyle bir doğrumuz var dostlar. Diyor ki bize bir de x eşittir 3 doğrusu. Hemen x eşittir 3 doğrusunu da şöyle çizelim. Bunu böyle kesik kesik çizeyim arkadaşlarım. Şöyle kesişiyor bunlar tabii ki. Burası x eşittir 3 doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen başlayalım şimdi bölgemizin alanını bulmaya. Eğer şu kalemi alabilirsem tabii ki. Niye böyle alamıyoruz bu kalemi? Ne yapmam lazım ki ya buna? Şuradan. Neyse tıkladık tıkladık tıklayacağımız kadar. Şöyle bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Oldu oldu olmadı. Tamam. Bize sorulan yer şurası oldu dostlarım. Şu kısım. Şuradaki bölgenin alanı bize soruluyormuş. Şimdi sen bu alanı istersen tabii ki normal dik üçgendeki alan kuralımdan çok basit bir şekilde bulabilirsin. Ama bizim konumuz tabii ki integral olduğu için. Biz integralden bulmayı deneyelim dostlarım. Şimdi normalde ne yapacaktık? İşte şurası 2, şurası 3 birim. Bir de şuradaki noktayı bulacaktık. X eşittir 3 olan, apsisi 3 olan nokta. Hemen doğru da yerine yazıyorum. apsisi 3 ise Y'si 5'miş. Demek ki şurasına da 5'miş diyecektik. Ve bu üçgenin alanı, şurası 5, burası 5. 5 çarpı 5 bölü 2'den 5 çarpı 5. 5 bölü 2'den 25 bölü 2 bulduğumuzu biliyoruz. Şimdi normal şartlarda böyle. Ama gelin biz integralle çözelim bu konu, bu soruyu bir de. Şimdi bizim integralimiz, çizdik integralimizi. Sınırlarımız bakın ne çıktı bu bölgenin x eksen üstündeki sınırları. Eksi 2 ile 3 aralığında kalan bölgeyi istiyor. Eksi 2 ile 3 arasında kalan. Buraya da getirip fonksiyonu yazıyorum. Fonksiyonumda neydi benim? Y'si neydi yani x artı 2. O halde getirip buraya x artı 2'dir dedim. dx'imi de yazdım. İşte benden istediği alan bu integralin değeridir diyorum dostlarım. İntegralimizi hemen alalım. x'in integrali x kare bölü 2 artı 2'nin integrali 2x'dir dostlar. Sınırlarımız da eksi 2'den 3'e kadar. Önce 3 yazıyorum. 9 bölü 2 artı 6 olur. Araya eksiyi koydum. Şimdi de eksi 2 yazıyorum kardeşim. Eksi 2 yazarsam 4 bölü 2 olur. Eksi 4 olur. İşte bu işleminde sonucu ben uzatmıyorum. 25 bölü 2 geliyormuş canım kardeşim. Hemen geçtim bir başka soruya. Bu sefer bir parabolle y eşittir 0 doğrusu arasında kalan Y eşittir 0 doğrusu dediğimiz doğru neydi dostlarım? Y eşittir 0 demek aslında x ekseni demektir değil mi? Y eşittir 0 doğrusu x ekseni demektir. X eşittir 0 doğrusu da y ekseni demektir. Şimdi gelin öncelikle şu parabolün bir grafiğini çizelim. Bunun için de önce parabolü şöyle bir tık düzgün yazıyorum. X parantezinde 2 eksi x şeklinde yazılır. Hemen parabolün y'sine 0 verirsem y eşittir 0 için x'lerimiz ne çıkıyor dostum? x eşittir ya 0 çıkar ya da şuradan 2 gelir. Yani parabolümün x eksenini kestiği noktalar 0 ile 2'ymiş. O halde hemen bir parabolün şeklini çizmeye çalışalım. Rengimizi şöyle bir maviye alalım yine. Koordinat sistemimizi çizelim. Şöyle koordinat sistemini çizdim. Şimdi biz 0'dan geçecek benim parabolüm, 0'dan bir de x'in 2 olduğu noktadan geçecek. Şurası da 2 olsun. Şimdi gelin parabolü birlikte çizmeye çalışalım. Parabolün kollarına bakın arkadaşlarım. x karenin kat sayısı ne çıktı? x karenin katsayısı negatif bir sayı, eksi bir sayı. O halde kollar aşağıya doğru olacak. Yani parabolümün 3 aşağı, 5 yukarı şöyle çizdiğim zaman şekli böyle bir şey olacak arkadaşlarım. Şurada tam 2'den geçiyor tabii ki parabol. Bize de diyor ki işte bu parabolle x ekseni arasında kalan şu bölgenin alanı nedir? Bakın sınırlar nereden nereye? 0'dan 2'ye sınırlarımız var. Hemen integralimizi gösterelim. İntegral 0'dan 2'ye fonksiyonumuzun değerini yazıyoruz buraya. Yani eğrinin bizim fx'imiz bu. fx bu. Yani y dediğimiz şey. y'yi getirip buraya yazıyoruz. O da 2x eksi x kareymiş. İşte yanına da dx'i çaktım. Bana sorulan alan bu integralin değeri olacak arkadaşlarım diyorum. Hemen integralimizi de bulmaya çalışalım. Şimdi 2 çarpı x karenin inte x'in integrali x kare bölü 2. Eksi x karenin integrali de x küp bölü 3'tür dostlarım. Sınırlarımız da 0'dan 2'ye. Şu ikilere bay bay diyelim. Önce 2'yi yazalım burada getirip yerine. 2 yazarsak 4. Eksi 8 bölü 3 olur. Eksi var arada. 0'ı yazarsak da 0 gelir dostlarım. Bunu yazmaya da gerek yok. Sıfır yazdık. Bu işlemin sonucu da bizim aradığımız cevap. 3 kere 4 12. 12'den de 8 çıktı. 4 bölü 3'müş. Benim aradığım alanın değeri. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Üçüncü sorumuz. Bakın bu seferki eğrimiz küplü bir eğri. X küp eğrisi x eşittir 1, x eşittir 3 ve y eşittir 0 doğruları. y eşittir 0 doğrusu demek x ekseni demekti dostlarım. Hemen yine gelin grafiğini çizmeye çalışalım. Ya Buradan bu kalemi almak çok zor oluyor. Niye alamıyorsam bir önce şöyle alalım yine. Şimdi koordinat sistemimi çiziyorum. Çizemiyormuşum ama çizdim sayalım işte. Koordinat sisteminin içine bir kere x küp eğrisini bir gösterelim. x küp eğrisi. Tanıdık bir eğri arkadaşlarım, klasik hepimizin aklında olan şöyle bir şekle sahip eğriydi x küp eğrisi bu. Şimdi aldık diğer rengi elimize alamıyoruz, tıklayamıyoruz çünkü niye ise tıklayamıyoruz yani buraya. Bunu böyle her seferinde uğraşacağız mı biz ya? Mouse'la yapayım en azından böyle daha iyi olur tamam. Şimdi diyor ki x eşittir 1. 1 şurada bir yerde olsun dostum. 1 burası. 1 de x eşittir 3. 3 de burası. Bununla sınırlayacaksın diyor. Şöyle sınırladık bununla da. Bunların arasında ve x ekseninde kalan şu bölgenin alanını istiyor bizden. Bakın sınırlarımız 1'den 3'e. Eğrimiz de yani 3 sınırımız da şuradaki x küp olacak dostum. Hemen integrali yazıyorum. Sınırlarım 1'den 3'e kadar. Fonksiyonumu yazıyorum x küp dx diyorum İşte bu integralin sonucu benim aradığım cevap olacak ki o da x üzeri 4 bölü 4 sınırlarım 1'den 3'e. Bir 3 yazıyorum x gördüğüm yere 3 yazarsak 81 bölü 4 olur eksi bir de 1 yazıyorum dostlarım o da 1 bölü 4 gelir. Yani sorunun cevabı 80 bölü 4 yaptı yani 20 çıktı kardeşlerim diyebilirim. Evet Goberler dördüncü sorudayız. Bakın bize bu sefer taralı alanı direkt vermiş dostlarım. Şuradaki alan 15 birim kareymiş. Peki biz bu alanı normalde istesek buradaki 4 yanlışlıkla buraya kaymış. Şurası arkadaşlarım 4. Yanlışlıkla oraya getirmişiz yazmışız 4 burada. Şimdi bakın ben bu alanı integralle ifade etmek istesem şu 15'i hemen birlikte yapalım. Sınırlarım eksi 2'den 4'e kadar şuraya yazıyorum. Sınırlar eksi 2'den 4'e kadar ve fonksiyonumda üst sınırım değil mi arkadaşım? Fonksiyonum fx. dx dediğimde işte bu integralin değeri şuradaki 2 ile eksi 2 ile 4 arasındaki taralı alanı veriyormuş bana. Yani 15'i veriyormuş. Peki bana bir de şunu sormuş arkadaşlarım. Bakın sınırlar aynı yine. Onu da getirip şunun altına yazalım. Eksi 2'den 4'e kadar x çarpı f'in türevinde x'miş bu da dx. Bana da bunu soruyor. Gelin buna da a diyelim biz arkadaşlar. Ne çıkacağını şimdi göreceğiz. Peki kardeş bunların integrallerinin sınırları aynı olduğu için ben bunları alt alta toplayabilirim. Tek bir integral altında topluyorum bunları. Yani şöyle eksi 2'den 4'e kadar fx artı x çarpı F'in türevinde x geldi. Şurayı da şöyle kapatalım parantez içinde. Yanında da dx var. Ve bu da neye eşit çıktı? 15 artı a'ya. Peki canım kardeşim şurası tanıdık geldi mi sana bak? Sanki şöyle değil mi? Birincinin türevi çarpı ikinci. Birincimiz x. ikincimiz de f'miş gibi düşün. Ve sana bunun türevini al deseydi. Birincinin türevi 1 bir, yazılmamış. Çarpı ikinci fx. Artı ikincinin türevi. Bak burada çarpı birinci. İşte bu adam meğersem şuymuş dostlarım. İntegral eksi 2'den 4'e kadar x çarpı fx'in türevinin integraliymiş arkadaşlarım. Şurada da dx var. Dx'i de buraya yazdım. İşte bizden, biz de bunun karşılığını 15 artı a olarak biliyoruz tabii ki. Hemen şuradaki Türev integral'i sadeleştirdik. Geriye ne kaldı? x çarpı fx kaldı. Ve sınırlarım da eksi 2'den 4'e kadar dedim. 15 artı a'ya eşitmiş bu. Peki hemen şurayı bir düzenleyelim. Şimdi x yerine bir 4 yazacağız dostlarım. 4 yazarsak 4 çarpı f'te 4 gelir. Eksi, şimdi bir de ne yazacağız? Eksi 2 yazacağız. Alt sınırımızı yazacağız. Eksi 2 yazarsak da 2 çarpı f'de eksi 2 geldi. Eşitmiş 15 artı a'ya. Şimdi f'de 4. f'in x'inin 4 olduğu yerde y kaç? 0. Çünkü bu noktanın karşılığı aslında 4'e 0 noktasıdır dostlarım. Demek ki şurası 0. O halde bu parantezin içi komple 0. Şuraya bakalım f'te eksi 2'yi bulalım eksi 2 e, de hocam x eksenini kestiği nokta bunun da gerçek değeri eksi 2'ye 0 yani y'si 0 yani f'te eksi 2 0 o halde burası da 0 çıktı. Demek ki şurası komple 0 geldi yani 15 artı a 0'a eşitmiş o halde a eşittir eksi 15'tir yapıştır gelsin kardeşim. Geçtik bir sonraki sorumuza bakalım. Bu ne diyor dostlar? Burada da bize bir integralin değerini soruyor kardeşim. Şuradaki integralin değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bakın aslında bu integral ne biliyor musunuz? Şimdi sınırlarımız eksi 2'den 6'ya yani x ekseni üstünde eksi 2 ile 6 arasında kalan fx dediği zaman bu bizim fx'imizin yani şu kırmızı çizginin altında kalan alanı soruyor demektir kardeşim bize e hemen bulalım o zaman hocam madem alanı soruyor bize e şurada bir kare var çünkü kenarları 2'ye 2 bu karenin alanı 4 tamam şurada bir dik üçgen var bu dik üçgenin alanını bulalım şurası 3 burası bakın 2 2 şurası 2 şurası 2 şurası da şurası da 2 bu üçgenin alanı 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 burayı da bulduk şu karenin alanı 4, şu karenin alanı 4, buradaki dik üçgenin alanı ise 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. İşte eğrinin altında kalan alanı bulduk. Bizden de bu eğri altında kalan alanı istiyormuş. Çünkü eksi 2 ile 6 arasında fx yazdıysa x'in üstünde eksi 2 ile 6 arasında fx'in altında kalan alanı bul demekti. O halde cevap 4 artı 4 artı 4 artı 3 artı 2'dir. Bunları da toplarsanız 17'yi bulursunuz dostlarım. Geçtik bir sonraki sorumuza. Diyor ki burada da F'nin grafiğini vermişim ben sana diyor. Bu soruda yok. F'nin Türevi'nin grafiğini vermiş arkadaşlarım. F'nin grafiği yazmışım ben ama buraya şeklin üstünde Türevi'nin grafiği var. Dolayısıyla bu da Türevi'dir dostlarım. F'nin Türevi'nin grafiği verilmiştir. Tamam. Buna göre f'de 10 eksi f'de eksi 5 nedir diye de bir soru sormuş bize. Dostlar biz şimdi şu kırmızı çizginin altında kalan eksi 5 ile 10 arasındaki alanı nasıl ifade ediyorduk dostlarım? Şöyle değil miydi? İntegral sınırlarım eksi 5'ten 10'a kadar Fonksiyonu yazıyordum ki fonksiyonun benim f'in türevinde x'miş. dx dediğimde bu bana neyi veriyor kardeşim? Şuradaki bölgenin alanını bakın şu kırmızı yaptığım şuradaki ve şuradaki bölgenin alanını veriyor bana dostlar. Bu bölgenin alanı bu integralle bulunuyor. Buraya f'in türevi yazmamın sebebi çünkü fonksiyon f'in türevi olarak verilmiş. Peki hadi bunu da bir çözmeye çalışalım. Şurada türevle integral gitti. Geriye ne kaldı? Fx kaldı. Fx sınırlarımda eksi 5'ten 10'a kadar. Hadi bir de sınırları yerine yazalım. Bir, ilk önce 3 sınırı yazıyorduk. de 10. Araya eksi koyuyorduk. F'de eksi 5. Lan zaten benden de bunu istemiyor muydu bu adam? Demek ki bu neye eşitmiş meğersem? Şuradaki alanlara eşitmiş dostlarım. O halde benim aradığım cevap meğersem eğri altında kalan alanmış kardeşim. Hadi şimdi gelin eğri altında kalan alanı bulalım. Şuradaki üçgenin alanı bakın bunun yüksekliği şurası 2 şuraya eşit çünkü 2 tabanı da şu kısım 5 o halde 2 çarpı 5 bölü 2'dir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den artı şurada bir şu küçük üçgeni bulacağım şimdi şurası 2 şurası da 1'miş dostum şu yüksekliği de 1 o halde 2 çarpı 1 bölü 2 de buradan geliyor 3 bir de şimdi şurada bir dikdörtgen var. Yüksekliği 1 olan tabanı da şurası 10 ile 2'nin arası 8 olan. Yani 8 çarpı 1 de buradan geliyor dostlarım. Toparlayalım. 5 artı 1 artı 8. 6, 8 daha 14 çıktı. Eğri altında kalan alan zaten benden de onu istiyormuş dostlarım. Cevabım 14 geldi. Geçtim 7. soruya. F'nin Türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre f'te 3 eksi f'te 0. Arkadaşlar neredeyse aynı soru değil mi kardeşlerim? Yani yapacağımız şey az önceki sorudan daha da basit hatta bu soru. Daha da kolay alan bulacağız çünkü burada. Gelin birlikte yapalım. Şimdi biz şu eğrinin altında kalan şu bölgenin alanını hangi integralle buluruz diye soralım. İntegralimiz şu olacak değil mi? İntegral. Bakın sınırlarım sıfırla... 3 arasında olacak, 0'dan 3'e kadar. F'in grafiğin, F'in türeviymiş bu grafik. O halde buraya fonksiyonun olduğu yere F'in türevinde x yazıyorum, dx. İşte bu eğri altında kalan alana eşit dostlarım. Peki bu integralin sonucu türevle integral sadeleşti, f(x) kaldı bir tek. Sınırlarımız da 0'dan 3'e kadar. Şimdi bir 3'ü yazalım, f'de 3 olur, eksi bir de f'te sıfır geldi dostlarım. Bu alana eşitmiş. E zaten sorduğu şey de bu değil mi arkadaşlarım? Meğer sen bana eğri altında kalan alanı soruyormuş. E hadi bulalım. Şurası 1, şurası 2, şurası da 2. Şu dikdörtgenin alanı 2 iki çarpı 2'den 4. Şu üçgenin alanı 1 çarpı 2 iki bölü 2'den 1. Bize de 4 ile 1'in toplamını soruyor. Cevabımız 5 çarpı. Çıktı diyebiliriz Goberler. Evet geldik bu soruya. Bakın diyor ki bir parabol verdim sana diyor. Ve bu parabol ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Önce parabolün y'sini sıfıra eşitleyelim. x eksenini kestiği noktaları bulalım. x kare eksi 4 olur. 4 eşittir x kare gelir. Artı eksi 2 eşittir x çıkar. Yani benim parabolüm x eksenini bir 2'de çektir. Bir de eksi 2'de kesecekmiş dostlarım. Hemen şimdi mavi renkli kalemimi aldım. Mavi renkli kalemle bir koordinat sistemi çizelim. Hemen koordinat sistemimizi de çizdik. Ee, şimdi gelin şu, şu tarafı biraz daha uzatalım da parabolü tam net çizmeye çalışalım. Şimdi hemen kırmızıyı da alıp hatta kırmızı almayayım turuncu alayım. Parabolümün şeklini çiziyorum. Bakın x karenin örü. Pozitif bir sayı var. Kollar yukarıya doğru olacak. X karenin önünde pozitif artı işaret olduğu için kollar yukarıya. Eksi 2 ile de 2'de kesecek arkadaşlarım. Şöyle bir parabol. Şöyle bir parabol oldu. Bizim aradığımız parabol. Ve bize sorulan bölge ise x ekseni ile arasında kalan bölge dediği yer. Bu eğriyle x ekseni arasında kalan bölgede buradaki bölge. Bize buradaki alanı soruyor dostlarım. Şimdi biz tabi Sınırlarımızı biliyoruz. Eksi 2'den 2'ye kadar. Hemen şu integral'i bir yazalım. İntegral eksi 2'den 2'ye kadar diyelim. Ve buraya da getirip fonksiyonumu yazıyorum. Yani eğriyi. Yani x kare eksi 4'ü yazdım. dx. Şimdi yalnız burada bir sayı bulacağız biz arkadaşlarım. Fakat çıkacak olan sayı negatif bir sayı olacak. Neden? Çünkü, hadi bulalım hatta, ondan sonra konuşalım. Bu sayıyı bir bulmaya çalışalım. Şimdi integrali alıyorum. x küp bölü 3 olur. Eksi 4x olur. Sınırlarım da eksi 2'den 2'ye. Şimdi bir 2 yazalım burada hemen x gördüğümüz yere. 2'nin küpü 8. 8 bölü 3. 2 yazarsam eksi 8. Eksi, şimdi eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 yazarsam eksi 8 bölü 3. Eksi 2 yazarsam da artı 8 geldi. Şurası 3 kere 8, 24. 8'den 24 çıkarsa, eksi 16 bölü 3 yaptı. Eksi, şuraya bakalım. 3 kere 8, 24. Eksi 8, 16 bölü 3 de buradan geldi. Yani, eksi 16, eksi 16 daha. Eksi 32 bölü, 3 çıktı. Benim aradığım integralin değeri. Eksi çıkmasını bekliyorduk zaten. Çünkü ta konunun başında ne öğrenmiştik? Eğer ki senin eğrin x'in altındaysa, x'in altında kaldığı için sonuç negatif çıkar. Sen şu anda integralin değerini buldun. Eksi 32 bölü 3 bu doğru. Bu integralin değerini sorsaydı bana cevap eksi 32 bölü 3'tü. Ama bana buradaki alanı soruyor. E hocam alan negatif çıkar mı? Hayır. O zaman sorunun cevabı artı 32 bölü 3 olacak kardeşim. Hemen geçtik bir sonraki sorumuza. 9. soru bakalım ne diyor kardeşim. Y eşittir x küp eksi 4x eğrisi ile x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi hemen önce şu eğrinin bir grafiğini çizelim biz dostlarım. Şöyle bir koordinat düzlemi çizdim. Hemen kırmızı kalemimi aldım. Şimdi... İstersen ilk önce şöyle yapalım. Bu fonksiyonun x eksenini kestiği noktaları bulalım. Yani y'ye 0 verelim. Şöyle olur. 0 eşittir 0 eşittir. Şunu x parantezinde yazarsak x kare eksi 4 geldi. Ya x'i 0 da kesecek. Yani tam şu noktada kesecek. Şuranın da köklerine baktığınızda 2 ve eksi 2 geliyor. Yani bir eksi 2 de kesecek dostlarım. Bir de artı 2 de kesecek o halde. Yani fonksiyonun grafiği şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şekil. Şekli bu. Bu bizim fx'imizin grafiği böyle bir şey oluyormuş. Bize de diyor ki bununla x ekseni arasında kalan bölgenin alanı yani şurası ve şurasının toplamı nedir diye bir soru soruyor bize. Alanını soruyor. Şimdi kardeşim önce gelin şu bölgenin integralini yazalım. Sonra şuradaki bölgenin integralini yazalım. Şimdi şuna A alanı diyelim hatta biz. A alanı. Şurası da B alanı gelsin. Şimdi önce A'yı buluyorum dostlarım. A alanı şuna eşit. Bakınız. Sınırlarımız eksi 2'den sıfıra kadar olacak. Ve fonksiyonu yazacağız. X küp eksi 4x. Bu benim A alanı. Sonra da diyor ki buna ekleyin B alanını. Şuraya A demeyelim artık. B alanını ekleyin üstüne diyor. Şimdi B'yi de nasıl ekleyeceğiz dostlarım? B'nin integralinin değeri şöyle olur. Sıfırdan 2'ye yine x küp eksi 4x gelir. Dx. Fakat bu integralin sonucu negatif bir sayı çıkar değil mi? Neden? Çünkü x'in altında kalıyor arkadaşlarım. İntegralin sonucu negatif. Ama bana alan dediği için hemen getirdim. Bunun önüne eksi işaretini koydum ki alan negatif çıkmasın diye. İşte kardeşim bu integralin sonucu sana cevabını verecek. Şimdi bundan sonra ben integralleri böyle tek tek bulmakla uğraşmayacağım dostlarım. Burası da 4. Şuranın da sonucu 4 çıkıyor. 4 ile 4'ün toplamı Cevap 8 geliyormuş kardeşte. Daha fazla soru çözelim diye biraz böyle integralleri yapmamaya çalışacağız. Evet. Bakalım burada ne diyor bize. Şimdi diyor ki fx fonksiyonu zaten grafiği burada. Bu fx'in eksi 4 ile 5 arasında x ekseni üstünde bir eksi 4'ü bir de 5'i görüyorum. Şurası arkadaşlar. Bu arada kalan değeri nedir diye soruyor. İntegralin değeri nedir? Lan bu integral Alan değil miydi arkadaşlarım aslında? Yani bize bu eğri altında kalan alanı mı soruyormuş meğersem? Bakın şurayı soruyormuş. X 80 ile bu eğri altında kalan alan 1. Burası. 2. Şurası. 3. Burası. 4. Şuradaki dikdörtgen arkadaşlarım. İşte bize diyor ki bunların hepsinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Gelin bulalım birlikte. Şimdi şuranın uzunluğu 4. Şurası da 1 bir birim. O halde 4 çarpı 1 bölü 2'den buranın alanı 2 gelir. Bu üçgenin alanı. Şunu bulalım. Şurası 3 birim. Şu uzunluk. Tam orijinden geçiyor normalde. Bu biz çizerken yanlış çizmişiz arkadaşlarım. Burası tam orjin. Burası 3 birim. Şurası 4 birim. 4 çarpı 3 12 bölü 2'den. O halde bu bölgenin alanı 6 geldi. Şu üçgenin alanına bakalım. Şurada bir dik üçgen var. Burası 1. Burası 2 birim. 2 birim de şurada var. 1 çarpı 2 iki, bölü 2'den şu bölgenin alanı 1 geldi. Şurada bir dikdörtgen var. Burası 3 birim kısa kenarı 2 birim. 3 çarpı 2'den buranın alanı 6 geldi. Şimdi bizden alanlarının toplamı nedir diye sorsaydı. Şu integrali değil de bu alanların toplamı nedir diye sorsaydı. Cevap 2, 6 daha 8, 1 daha 9, 6 daha 15'ti ama bize bu integral alanlarını sormuyor integralin değerini soruyor şimdi bu integral eğer ki x'in altındaysa değeri negatif çıkar yani eksi 2 x'in üstünde ise değeri pozitif çıkar yani artı 6 x'in altında olduğu için değeri negatif çıkar eksi 1 x'in altında olduğu için değeri negatif çıkar eksi 6 buradan da 6 ile 6 gitsin eksi 2 1 daha 3 geldi sorumuzun cevabı a bakın şurayı unuttuk ya bak az daha kaçıyordu şurada da bir üçgen var arkadaşlarım bir de bunu hesaplayalım bu da 1 çarpı 2 iki bölü 2'den 1 çarpı 2 2'den 1 de buradan geliyor peki bu da negatif bir değer alıyor değil mi çünkü sonuçta x'in altında kalmış bir 1 de buradan geliyor yani cevap 4 çıktı dostlarım evet Diyor ki aşağıdaki soruları şu bilgiye göre cevaplayınız diyor dostlar. Şimdi birinci a şıkkında şunu vermiş. Eksi 4 ile 4 arasındaki integral değerini istiyorum senden diyor. Bu integralin değeri nedir diye soruyor. Şimdi eğer alanları nedir diye sorsaydı hepsinin toplamıydı. Ama şimdi ne yapacağım? Değerini istiyor integralin. X'in altında kalanları negatif. X'in üstünde kalanları da pozitif seçeceğim. Bakın s1. X'in altında kalmış o yüzden eksi S1. S2 X'in üstünde o yüzden artı S2. X S3 X'in altında o yüzden eksi S3. İşte bu işleminde sonucu X 3 geliyormuş deriz. B şıkkına geldik. Bakın B şıkkında mutlak değerli integral sorduğu için bunlar negatif pozitif hiç ayırt etmiyoruz. Hepsini pozitif yapıp toplayıp bitiriyoruz arkadaşlar. S1 artı S2 artı S3 yani cevap 9 gelecek. Peki şuna bakalım. Hocam burada mutlak değer var. Fx, x'lerin mutlak olduğu, x'lerin pozitif olduğu yerlerden bahsediyor bize. O zaman bunu da şöyle yazacağız dostlarım. Hemen yazayım şu yan tarafına. 2 çarpı eksi S3 artı S2 gelecek diyeceğiz. Bunun da sonucu 2 çıkacakmış dostlarım. Çünkü şurası 1 geliyormuş. Geldik şuna. Hepsinin pozitif olmasını istiyor dostlar. Yani şunu istiyor bizden. Şu integralin değerini ki biz bunun değerini nerede bulduk? Aha şurada bulmuştuk galiba. A şıkkında. Bunun da mutlak değerini alın diyor. Yani A şıkkında biz ne bulmuştuk? Şu normalde şu integrali biz eksi 3 olarak bulduk. Bunu da diyor ki mutlak değer içinde alın diyor. Yani mutlak değer eksi 3. O da 3 çıktı diyebiliriz dostları. Evet. Şimdi bunu da hallettikten sonra gelelim bir sonraki sorumuza. 12. sorumuz arkadaşlar. Bakalım burada ne yapacağız? Görelim. Şimdi diyor ki 12. soru integral sıfırdan 2'ye e üzeri x dx şöyle bir şeye eşitse diyor. Buna göre taralı alan nedir? diye de bir soru sormuş bize. Şimdi biz normalde normalde şuradaki dikdörtgenin bu kenarını 2, bu kenarını da e kare diyebiliyoruz. Şimdi bu dikdörtgenin alanı, toplam alanı, yani hepsinin toplam alanı, kısa kenarla uzun kenarın çarpımı, yani 2 çarpı e kare. Bu dikdörtgenin alanı. Bana şurayı soruyor, xsiz yok, bana şuradaki a'yı soruyor, taralı alan nedir diye soruyor. Peki a ile x'in toplamı, x bölgesinin toplamı, tüm dikdörtgenin alanı yani 2 e kare yaptı mı dostlarım? O halde biz a'yı bulmak istesek şunu mu yapacağız? 2 e kareden x'i çıkartacakmışız meğerse. E peki hocam x dediğimiz bölgenin alanı nedir? x dediğin şeyde bu eğrinin altında kalan x'in üstünde kalan bölgenin alanı değil mi? Bak sınırlarında sıfırdan ikiye. Yani x dediğin şey şu. Sıfırdan 2'ye e üzeri x'in integraliymiş dostlarım. Aradığımız şey buymuş meğersem arkadaşlar. Peki dx'i de yazalım tabi buraya. x dediğimizde buymuş. Peki hocam e üzeri x dx neye eşitmiş? Onu da bak bize burada vermiş. E kare eksi 1'e eşitmiş arkadaşlarım. 0'dan 2'ye e kare eksi 1. O yüzden 2 e kare eksi e kare eksi 1'dir senin aradığın cevap. Bu da ne geliyor? E kare artı 1 geliyor. Evet geldik bu soruya arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyormuş. Fonksiyonu veriliyor. Buna göre sıfırdan 10'a kadar fx dx. Şimdi biz şu fonksiyonun şu üstteki fonksiyonun grafiğini çizmek istesek arkadaşlar. Şöyle bir şey çizeceğiz. Bakın şuraya getireyim ben. Nerede kalem? Kalem neredesin buradasın. Şimdi. Şöyle bir koordinat düzlemi çizelim ilk önce. Şimdi bunun köklerini bulmak istesek birinci kökü 0. Buradan kök 1 gelir. Buradan 2 gelir. nokta nokta nokta nokta 3 4 5 6 7 buradan da 10 geliyor kökleri. Yani benim fonksiyonum x'i 0'da kesiyor. 1'de kesiyor. 2'de kesiyor. 3'te 4'te 5'te 6'da nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta en sonda da onda kesiyor arkadaşlar. O halde fonksiyonun grafiği şöyle bir şey. Şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle, şöyle, şöyle. İşte bu arada bir sürü böyle tırtık tırtık tırtık tırtık tırtık tırtık tırtık tır tır yapıyor. En sonunda da şurada ondan geçip gidiyor. Peki bize sorulan şey 0 ile 10 arasındaki şu integralin değeri dediğimiz şey aslında şuradaki eğrilerin alanları değil mi dostlarım? Ve bunların her biri de birbirine eşit S, S, S, S, S diyelim bunlara. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlarım. Bu integralin değeri, şu, şunu yazıyorsun, buradaki alanların toplamı bu, bu alanın değeri ne? S. Peki bu alanın değeri ne? S. Ama integralinin değeri ne? Eksi S. Peki bunun S, diğerinin ki yani şunun ki eksi S. Yani bu şekilde gittiğinde dostlarım senin karşına 5 tane S alanı, 5 tane de eksi S alanı çıkar ki bunların da toplamı sıfırdır. Yani bu integralin değeri sıfırdır deriz dostlarım. Evet goberler, geldik bir başka soruya. Bakın burada da 1 bölü x kare eğrisinden bahsediyor. Biz bunu türevde de çok çizdik arkadaşlarım. Hemen şu eğrinin bir grafiğini çizelim ilk önce. Şöyle bir şeklimizi çizdik. Şuradan da hop geldik. İşte bu bizim 1 bölü x kare eğrimiz. Bunun da diyor ki x eşittir 1 ve x eşittir 2. Ve x ekseni arasında kalan şu bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. E gerisi çocuk oyuncağı hocam. Hemen integraliden hesaplayalım. Sınırlarım 1'den 2'ye. 1 bölü x kare eğrisini yazdım. Yanına da dx'ini yapıştırdım. İşte benden bu integralin sonucunu istiyor. Peki bulalım bu integralin sonucunu. Önce integrali bir daha bir den 2'ye x üzeri eksi 2 dx diye yazdım. Hemen integralimi alıyorum arkadaşlarım. Ne diyeceğiz? x üzeri eksi 2 1 arttırıyorum. x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 oldu. x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 sınırlarımda birden 2'ye. Hatta bunu bir daha düzenleyelim. Şurası 1 bölü x yapar bir de eksi 1'i var. Eksi 1 bölü x yaptı. Sınırlarım birden 2'ye kadar dedik. Peki 2 yazarsak buraya eksi 1 bölü 2 gelir eksi bir yazarsak eksi bir bölü bir gelir. Bu işlemin sonucu da bir bölü iki mi yapıyor dostlarım? Evet aradığımız alan bir bölü iki çıktı. Geldik 15 numerolu soruya. Y eşittir x kare parabolü. Hemen önce parabolümüzü bir çizelim. Şuradan bir mavi rengimi ben bir alayım arkadaşlarım hatta siyah rengimi alayım bir koordinat sistemini çizeyim öncelikle. Şöyle bir koordinat sistemi çizdik. Şimdi kırmızı rengimizi tekrar alalım. Y eşittir x kare parabolünü çizeceğiz dostlarım. Biliyorsunuz bu artık bizim için klasik bir parabol oldu. Tam şöyle orijinden geçecek, kolları yukarıya doğru olacak. Çizmeye çalıştım işte. Şöyle bir şey. Niye çizemediysem? Heh. Şimdi diğer parabolü çizmeye çalışalım hemen. Ay tüküreyim senin alcan kaleme ya. Heh. Şimdi diğer parabol. Bakın bu parabolünde tepe noktasının apsisi 4'müş, ordinatı 0'mış. Yani tepe noktasının apsisi 4'ün üstündeymiş arkadaşlarım. Şöyle bir parabol olacak bu da. Şöyle. Şöyle bir parabol de bu. Bu da y eşittir. x eksi 4'ün karesi parabol. Bize de diyor ki işte bu ikisinin arasında kalan ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı yani şuranın alanını soruyor arkadaşlarım bize şu bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş şu sarı yaptığım bölgeyi istiyor bizden Peki Tamamdır öğretmenim yapalım şimdi sarı bölgeyi Peki şimdi bu sarı bölgenin alanını bulmak için biz hani şurası bizim sıfır, şurası da dört dediğimiz yerde hocam. İntegrali ben sıfırdan dörde kadar alırsam maviyin fonksiyonumu alacağım, kırmızı fonksiyonumu alacağım. Bunu bilmediğim için şöyle yapıyorum. Hemen ikisinin tam kesim noktasına kadar ayırdım ki ikisini ortak çözüm yaparsanız dostlarım kesim noktalarını iki olarak bulacaksınız. Ben bir şuradaki A alanını bulup bir de B'yi bulup ikisini toplayacağım. Bakın a dediğimiz alan şu kırmızı eğri yani x kare parabolü. o halde şöyle oluyor sınırlarım 0'dan 2'ye kadar x kare dx bu a bölgesi artı b bölgesinin alanıysa dostum 2'den 4'e kadar x eksi 4'ün karesiymiş dx. Bu B'de B'nin üst sınırı mavi parabol, A'nın üst sınırı kırmızı parabol olduğu için. İşte bize bu integralin sonucu soruluyor dostlarım. Ben çok uzatmıyorum. Bundan sonrası hepimizin çok rahat yapabileceği bir kısım. Evet geldik 16 numaralı sorumuza. Bakın bu da diyor ki Y eşittir X doğrusu. Ve bir de şu parabol ve x ekseni ile sınırlı bölgenin alanı nedir? Şimdi gelin bunun da bir resmini çizelim. Resim çizdikten sonra bize nerenin alanı sorulduğunu çok daha iyi göreceğiz inşallah. Şimdi şuradan aşağıya bir koordinat sistemimizi çizelim. Bir kere de düz çizeyim ya. Neyse çizdik işte. Şimdi... İlk önce diyor ki y eşittir x doğrusu. Hemen bunu bir kırmızıyla çizelim. y eşittir x'i hepimiz biliyoruz. şöyle orijinden geçen açıortay doğrusu değil mi arkadaşlarım bu bizim y eşittir x doğrumuz. Tamam başka ne var? Bir de y eşittir x eksi 2 parabolü. bakın bunun tepe noktasının apsisi 2 ordinatı da sıfırmış Demek ki Şuradaki, 2'ye 0 noktası bizim tepe noktamızın apsisi olacak. O halde parabolü şöyle kolları da yukarıya doğru olacak. Şöyle bir çizmeye çalışalım. 1 de şöyle çizelim. Şöyle gidiyor bizim parabolümüz bu işte. Bize de diyor ki işte bu iki doğruyla şu doğruyla şu eğri arasında bir de x ekseni arasında kalan bölgenin alanı nedir? Bakın az önceki sorumuzun çok aynısı oldu. Şu bölgenin alanını bir daha bir tarayalım. Şu bölgeyi soruyor bize dostlarım. Şurası. Bu bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Peki bu bölgeyi şimdi yine bakıyorsunuz bölgemize. Bölgemiz yine iki farklı kenardan oluşmuş değil mi dostlarım? Bölge yine. Şuradan kalemi de alayım. Rengimizi de ne yapalım? Mavi yapalım. Şimdi bölgeye bakın. Şuradan hani sıfırdan başlıyorum. 2'ye kadar gelirsem doğruyu mu alacağım eğriyi mi alacağım? Bilmediğim için tam şu ikisinin kesiştiği noktayı ki bu x y'lerine eşitlerseniz bunları x'i 1 bulursunuz. Bir şuradaki alanı bulacağım A'yı bir de B'yi bulup toplayacağım. Şimdi önce A alanını yazıyorum. Sınırlarım sıfırdan 1'e kadar. Doğrudur bunun üst sınırı şu doğru olduğu için doğrunun denklemini yazıyorum y eşittir x olduğu için x yazdım dx artı artı şimdi de b alanını yazıyorum dostlarım b alanı da birden 2'ye kadar eğrinin parabolün denklemi de şöyle olduğu için x eksi 2'nin karesi olduğu için aynen bunu yazdım dx. İşte benim aradığım cevap buymuş dostlarım. Ve bu sorumuzun cevabı da 5 bölü 6 mı çıkıyormuş? Evet 5 bölü 6ymış İntegrali size bıraktım arkadaşlarım. Ve geldim bu soruya. Diyor ki y eşittir x doğrusu ve 8 bölü x kare eğrisi. Şimdi koordinat sistemini çizdik. Ana yine düz düz çizdim la bu sefer. Şimdi 8 bölü x kare eğrisi şöyle bir şey arkadaşlarım. Şöyle. Bir şekil y eşittir x doğrusu da şöyle bir şey tam çizmeye çalışalım ay tüküreyim şöyle tam açı ortay doğrusu bunları hemen kesiştirdiniz y yerine şurada x yazdınız x küp eşittir 8 x eşittir 2 geldi tam şöyle kesiştikleri nokta 2 çıktı diyor ki işte bir de x eşittir 4 doğrusu aha 4 doğrusu da burada x eşittir 4 ve bir de bunların arasında kalan bölgenin alanı nedir diye soruyor. Bize sorulan yer yine onu şöyle tarayalım hemen. Vurgulayıcı kalemimizi alalım. Bir de turuncuyla tarayalım bu sefer arkadaşlarım. Bize sorulan bölge işte şu bölge arkadaşlar. Şurası. Şöyle dışarıya taşıyoruz. Neyse. Şu bölgede bize sorulan bölge. Tamam, yeter bu kadar. Çok taradık. Şimdi bu bölgenin alanını nasıl bulacağız? Yine bakın iki farklı parçaya bölmüşüz bölgeyi. Şurada bir A alanı olsun, şurada da bir B alanı var. Şimdi A alanını nasıl bulacağım dostlarım? Sınırlarım 0'dan 2'ye. 0'dan 2'ye E doğrunun denklemini yazacağım. x dx Ha, i̇stersem şöyle de bulabilirim buranın alanını. Dik üçgenin alanıdır burası. Şu iki dik kenarın çarpımının yarısı da diyebilirim. Buna neyi ekleyeceğiz bir de artı şu B alanını ekleyeceğiz. O da 2'den 4'e kadar 2'den 4'e kadar eğrimiz. Eğrimiz de 8 çarpı x üzeri eksi 2 dx. İşte bu integralin sonucu senin aradığın alan olacak. Cevapta 4 çıkıyormuş dostum. Ben çok uzatmıyorum. İntegrali alma kısmını sana. Evet geçtik bir sonraki sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Geçemedik. Niye geçemedik. Neredeyse şuradayız. Evet 18 ve 19 numaralı sorularımız arkadaşlarım. Bakın burada da çok güzel klasik integralde. Çemberle alakalı kısmı göreceğiz şimdi dostlarım. Bakın bize bir integral değeri soruyor. Şimdi biz biliyoruz ki belirli integralde aslında alan bulabiliyoruz değil mi dostlarım? Peki neyin alanını soruyormuş onu görelim biz şimdi burada. Şimdi şu 9 kök içinde fonksiyonu bir yazayım şuraya. 9 eksi x kare. Bu bizim y dediğimiz fonksiyon. Hadi her iki tarafın karesini alalım. 9 eksi x kare eşittir y kare olur. Eksi x kareyi bu tarafa alalım. 9 eşittir. Y kare artı x kare gelir kardeşim. Ve bakın bu sizin merkezil çemberinizin denklemidir. Merkezi orjin olan, sıfıra sıfır olan ve yarıçapı 3 olan çemberin denklemiymiş arkadaşlarım bu. Gelin bunu koordinat sisteminde gösterelim. Çemberimiz şöyle bir şey olur ve yarı çapı 3 birimmiş merkezi orijinmiş dedik bunun da diyor ki 0 ile 3 arasında kalan x ekseni bakın sınır, sınırlarımız 0 ile 3 x ekseninde 0 ile 3 arasında ve eğri olarak da bu çemberin şu bölgesinin alanını soruyor bize dostlarım 0 ile 3 arasında kalan bu bölgenin alanı yani bize sorulan şey aslında neymiş Çeyrek dairenin alanı. Şimdi tam dairenin alanı neydi? Pi kare. Pi 3'ün karesi. Çeyrek dediği için bölü 4 yapıyorum. 9 pi bölü 4'tür. Aradığımız cevap diyorum. Bakın ne kadar basit çözdük. Şimdi bu da sizin aslında normalde arkadaşlar. Burada videoyu durdurun. Bunu da siz kendiniz çözmeye çalışın. Ama biz yine de çözümüne ulaştıralım. Şimdi o halde bu da artık şu oldu. Yani 16 eksi x kare eşittir y kare. Demek ki 16 eşittir y kare artı x kare merkezi 0'a 0 olan yarıçapı 4 birim olan bir çember çıktı ve bunun da sınırları yarıçapı kaç bunun 4. Şurası 4, şurası 0, 0'dan 2'ye kadar olan şu kısımdaki alanı bulun diyor bize şuranın alanı arkadaşlarım değil mi? 0'dan 2'ye kadar olan şu bölgenin alanını istiyorum diyor. Peki. Bu bölgenin alanını da bulalım hemen sıfırdan 2'ye kadar dediği için şöyle yapalım. Şimdi normalde bu integrali tuttuğu da alamayız değil mi arkadaşlar? Bakın burada bir dik üçgen çıktı arkadaşlar. Dik üçgenimizin e, şuradaki yüksekliğini ne diyeceğiz? Şurası 4 birim. Şunu kırmızıyla göstereyim bundan sonrasını. Şu kırmızıyı alayım. Evet şimdi yarı çapımız 4 birim olduğu için şurası 4 Burası 2 birim. O halde Pisagor'dan burası kök köküç çıktı. Yani bu üçgen özel bir üçgen çıktı. Şu açı 60 derece değil mi? Şurası da 30 derece geldi. O halde burası da 30 derece çıktı. Şimdi kardeşim ne yarıyorum ben? Taralı bölge aslında bir dik üçgenin alanı ki o da 2 çarpı 2 köküç bölü 2'dir. Bir de şuradaki, onu da şurada gösterelim. 30 derecelik daire diliminin alanı. O da 30 çarpı pi r kare Bölü 360'tır dostlarım. Şunlara bir sonucu ulaştıralım. 16'yı 4'e bölelim 4, bunu 4'e bölelim 9. 3'e bölelim, 3'e bölelim 3. E 3. 4 pi bölü 3 burası. Artı şuradan da 2'leri sadeleştirirsem 2 kök 3 de geldi buradan. Sorumun cevabı buymuş diyebilirim dostlarım. 4 pi'yi bölü 3 artı 2 köküçmüş. Hemen geçtim. 20. sorumuz son sorumuzdur dostlar. Bunu gömelim. y eşittir bilmem ne parabolü diyor. Hemen bu parabolün y'sine 0 verirsek şöyle x parantezinde x eksi 4 gelir ki x'i bir 0'da bir de 4'te kesiyormuş bizim parabolümüz Hemen bir koordinat düzlemi çiziyorum. Şöyle koordinat düzlemini çizdim. x'i bir 0'da bir de 4'te kesiyormuş. Kolları da yukarıya doğrudur dedi. Bize de şuradaki alanı soruyor artık arkadaşlarım, Şu bölgenin alanı. Şimdi bunun tam ortası yani tepe noktasının apsisi dediğimiz yer şurada iki noktasıdır. Şurasını da şöyle bir çizelim. Bakın bunu da pratik yolla çözeceğim arkadaşlar. Onun için hazırlık yapıyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz ki şuraya S alanı dersek bu X kare olduğu için burası 2S olacak. Aynı şekilde buraya da S dersem burası da 2S olacak. Yani bana 4s'i soruyor. Ben nereyi bulabiliyorum? 6s'i bulabiliyorum dostlarım. Tamamını bulabiliyorum. 6s. Çünkü şurası zaten 4 birim şu uzunluğun tamamı 4. Bunun da apsisinin 2 ordinatı kaç çıkıyor? x yerine 2 yazarsak. 4-8'den 4 geliyor. Şurası da 4. 4 çarpı 4 16'dır. 4 kere 4 16 gelir. Benim 6s dediğim yer. Bu durumda 16 bölü 6 yani 8 bölü 3 gelir. S dediğimiz yer. 4s'i sorduğu için 32 bölü 3 gelir. 4s dediğimiz şey. İşte sorunun cevabı 32 bölü 3'müş. Evet arkadaşlar 56 dakika olmuş. Ağzım dilim kurudu. Sonlara doğru biraz hızlı anlatmış olabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.